Ersin abi bir beni. şey diyebilir miyim? abi? Ersin abi. Heh söyle kardeşim. Ersin abi Royal Pass alır mısın bana? Pass alırım. Alırım ama onun yandırma. <gülüyor> tamam. Ya abi uyandırma. <gülüyor> Elini gördün mü? Eli nasıl böyle gidiyor? Eğitim sahasına hadi. Hadi hadi hadi. Eğitim sahasına yürü yürü yürü. Öğretmenim ben canlı ders var mı? Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ne vuruyorsun Beyler bize de ekmek çıkar mı ekmek? Ananı sikeyim alamadım. Abi, <gülüyor> alamadım. Abi. Alamadım abi. Abi, abi, abi. Şuralar bir karışık arada kalacağım ha. Fark ettiler oha. Yum bum gönderdim. Hangarın tepesine bir füze gibi gönderdim yemin ederim. Buradan sonrası bak. Oradan sonra bu mizenin altında bak. Kafetle beni. <gülüyor> <gülüyor> Ehehehehehe <gülüyor> Ehehehehehe Şu uçan tevesine çıkılması gerek ama bu Holsuz Allah Ya Allah kahretmesin ya Üçünü girmiştim, tam içeri girmiştim ya. Eheheh Bir video gibi kaos sonucuma atıldın mı? Ayrı bir kalk, Ananımm Senin Allah canını atır bizim 6 banda yattık. Aşağı be al kaskı. Bunu ne yaşadık ne yaşamadık tamam mı unutma. Lanları. Kanka, var, he. Kanka yani bak içeride. Bir yerden adam çıkabilir. Bir yerden içeride Hemen Hı. içeride. İçeride abi. Ne var? Bomba atıyoruz herhalde. Sen attığım yere bak. Hayda abi. Direk buruna, direk buruna hiç şey yapmayın Ya nereye atıyorsun tamam. ya abi ne saçma bir şey ya bu La at Çok A güzel abi Kaltı var ya bu. Nereye attığını gördün mü? Bunlar da varmış Oğlum seviremiyorum Bunları Oğlum Anaa Oha Çok güzelmiş bu Asi general maskesi Caner'e benziyor lan bu abi. Vallahi, vallahi sana bir... Biraz insaf, en insaf kaç tane roket attınız ya Kaç Bak abi kaç tane bu M202 dörtlü RPG oğlum üstüme şeyi falan atsaydın ne bileyim atom bombası hidrojen bombası falan yok muydu bu Karışım plak var mı? <gülüyor> <gülüyor> Dur durmadı gülümsemek mi? Komik mi lan? Selamünaleyküm kardeşim. Aliyim selam. <gülüyor> No Abi selamünaleyküm. Ben geliyorum da beni bir vurmayın lan Ne oluyor lan? Hileyim. Allah çarpsın hileyim. Dur lan dur dur. Go go Ego bak sana bir şey hatırlatacağım. Bak gözün gözünden bir yaşlık gidecek. Bak bak gel. Bu kim oğlum? Bu Ego değil mi? Kanka, o M4'ü versene. Sana iki tane M4 yapıp vereceğim. 2 tane M4. Senin zekalı seviye 3 jeleğimi kırdın ya. Ver şunu. Atao. Ata. At. Abi, Abi'me verecek misin? Vereceğim. Abi'me değilim zaten. Ya abi, hocam verdi dal. Ben arabadayım abi. Ya değil. abi millet birbirinin anasını sizerle ölü zırh veriyor çıkartıp bizinkiler burada AVM karı 98 size AO takası yapıyor. Hocayla. Ya. <gülüyor> Hocayla. Abi öldürecek mi? Aynen. Kocaeli'ye selam Koca buradan abi, selam olsun. Aynen öldürecek kardeşim ya. Abi öldürecek mi? E, ne yapıyorsun? Hayran olun, benim paylaşın abone olun, dobra. Evet. Lan! Lan oğlum. Stop! Stop! Stop! stop! Lan stop! Real this time. Tam bir mermim şey gitti ya. Dört kişi misiniz? <gülüyor> Olabilir mi abi? Çünkü adam apaçık hmm. yerde. La pek yeme ni. Yemin ederim bu videoya gelen her bir like ahanda bu gördüğünüz bunu hileciye <gülüyor> sokucam bunu ya. Gerekiyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Gerekiyor. Hiç engel anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Geriyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Buyurun. Ne oldu toplandı? 20.000 farkla kayıp kaç <gülüyor> <gülüyor> 3 3 o zaman, o zaman. 3 3 arkadaşlar atıyorum biz rakip takımımız gelsek tamam, size böyle yol ortası bassak ne olacak ha ne olacak arkadaşlar hadi hepimizi öldürüyorum arkadaşlar hepimizi öldürün bunu <gülüyor> alın bak bunu buradan alın nerede <gülüyor> afk mı ne yapıyor abi kaskına vurmak kaskı bana lazım nerede ha Bro. Hey. Ne var lan? Neyse, thank you. Sen aşağı sıkışıyormuşsun. Gel. Gel gel burdayım Gel. Çık gidiyormuşsun sen. Buyur ya atsa Onunu Oha! Oha! Oha! Oha! Çık şuradan. Çık şuradan. şu bombalar bitsin. Olmadı Bom <gülüyor> Bırakayım abi kartopunu bir sıkıştırsam nasıl olacak? Merhabalar. Ben... Oğlum bunu düzmüyor bıraksan ben... hadi. Evet dostlar, arkadaşınız şöyle biraz sağa duruyor abi. Buradan böyle bunu yamuklamasına. Abi tuttu aldık ben. Beni bir sallan, beni bir sall. Arkadaşlar sizi bulmak zorundayım bu arada artık ya. iziniz var mı? Yok yok vurma abi. abi yok abi biz videoya ver Allah hemen <Gülüyor> Selamünaleyküm. selam. Etek giydirecekmişsin bana. Nonni mi olacağım, Nonoş mu olacağım ben? Aynen. Bana etek giydireceksin. Maçtan, hadi bakalım maçtan sonra göreceğim. Maçtan sonra göreceksin. A few moments later. Alo? Ben seni mi kıracağım ya. Etek giy, al. üstünü soyun. Oh, Maşallah. Yanıyor değil mi? Sıkarsa vururum. tan, dur dur bu sen kim? Duruyordu. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Barış abi sana loot getirdim. Ha, Arda'mış Arda kusura bakma. Arda'ymış dedin loot'u sen aldın peze Buraya kadar izlediysen senin yerim yerin bende ayrı. O yüzden buraya kadar izleyenlerden abone olmayan varsa çok gönül koyarım. Tam şu an abone olan kardeşlerim için açıyorum bunu. Bak senin için attığın fışekten avm'ye çıksın inşallah Rabbül Alemin. Drop'tan da Sıçtım galiba. Oğlum niye abone olmadı o... Güzel kardeşim 3. kez seni fullledi. Bize 3 kere boya verdim. Artık... Malzemeyi ya da KKS'i ver. Malsan eğer yine boya verirsin. Bize mal olmadığını kanıtlamak için malzeme ya da KKS'i ver. <gülüyor> hey lan oğlum. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Oh vurdum. lan? oğlum Erdem bir sal peşimi Oy ya. Güzel güzel güzel. Şu Erdem ben. Adam, adam olacan adam, adam olacan adam, adam, olacağım, adam, adam olacan, anladın mı adam? Adam olacan adam, adam. Vadi vurdum bir. Gösteren var mı abi açık <gülüyor> gösteren? Açıkta, <gülüyor> açıkta, açıkta. Açık. Şurada, şurada abi. O ne lan? Ne? Bir şey kattırdım. Şey şey Kontenlogger, bir cisim yaklaşıyor efendim. Oğlum dur. Eeeh! <gülüyor> hayır! Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Hayır Nedem! Hıhaaa! Kendimi <vuracağım> şimdi nedem. Ne Kıh!